Merhabalar öncelikle. Merhaba. Seçimin son düzlüğünde Çalışmalarınızda durum Nasıl gidiyor? Evet, teşekkür ederiz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bütün arkadaşlarımız hiç yorulmadan gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu hafta sonu inşallah seçime gidiyoruz. Beş gün bir süremiz kaldı seçime. Biz sahada en başta yola çıkarken, daha doğrusu siyasetin içerisinde olduğumuz dönem içerisinde Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bir hedef vardı. Girilmedik kapı. Sıkılmadık, el kalmayacak diye. Bu münasebetle biz seçimin ilanından bu yana bütün teşkilatlarımızla beraber, ilçe başkanlarımız, ilçedeki teşkilatlık arkadaşlarımız, AK Partili belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, genel meclis üyelerimiz, bütün ekiplerimiz şehrin her bölgesinde vatandaşımızla buluşmaya devam ediyor. Bugün de arkadaşlarımızla beraber Birevli Sanayi sitesindeki esnaf arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ee, dükkanlarında kendilerini ziyaret edeceğiz Onlarla hasbiyane edeceğiz, sohbet edeceğiz İnşallah derdimizi e, Ülkeye olan sevdamızı Kendileriyle paylaşacağız, anlatacağız Desteklerini ve dualarını isteyeceğiz Vatandaşları ve esnafları gezmeye devam ediyorsunuz Peki sizden beklentileri nelerdir? Yani vatandaşımız bir kere şunu çok net görüyoruz, ee, devletimizin istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümesini istiyorlar. Bunun da Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde olacağına uşağımız kanaat getirmiş. Allah'a hamdolsun, biz bundan dolayı çok mutluyuz. Ancak e, pazar gün seçimden son e, oy kullanılıncaya kadar, sandıklar açılıncaya kadar ve akabinde de sandıkların sayım döküm işlemi yapılıncaya kadar asla bir rehavete kapılmadan, ee, ...çalışmaları e, da bir zafiyet göstermeden süreci yürüteceğiz. Vatandaşımız e, her gittiğimiz yerde çok net ve samimiyetle söylüyorum bunu. E, bizler böyle gittiğimizde birçok vatandaşımızdan şu cümleyi duyuyoruz yani. Başkan buraya gelmenize dahi gerek yok. Biz kimin yanında duracağımızı çok iyi biliyoruz. Kimin kiminle iş birliği yaptığını çok iyi biliyoruz. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere, devlete, millete, devletin bütünlüğüne saldırı yapanlarla, iş birliği içinde olanlarla bizim işimiz olmaz biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanındayız cümlelerini duyuyoruz. Onun dışında tabii şehrimizle ilgili yerel talepler hepsini tek tek not alıyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde hem e, hükümetimizin, bakanlıklarımız kanalıyla çözecek e, talepler var. Hem belediyelerimiz kanalıyla çözecek talepler var. Bunların hepsini bugüne kadar AK Parti her şeyi e, vatanımız, milletimiz, milletimizin daha huzurlu, daha müreffeh bir ülkede yaşaması için başardıysa Allah'ın izniyle yine başarmaya devam edecek diyoruz biz. Seçimlerdeki sandık çalışmaları ne durumda? En ufak bir zafiyet yok. Merkez ilçe başkanımız burada. Şu anda bütün e, sandıklarımızda e, bizim asil ve yedek üyelerimiz hazır vaziyette bekliyorlar. Bütün okullarımızda sorumlularımız hazır, kat sorumlularımız hazır, müşahitlerimiz hazır. E, şehrin en uç noktasına kadar işte AB köyünden Baraz'ın Yazıtepe'ye kadar, Zahman köyünden Ulu Bey'imizin e, Dutluca köyüne kadar diyelim. Bütün köylerimizde, şehrimizin merkezinde sandıklarda Allah'ın izniyle hakim bir parti. Zaten yıllardır siyaset tecrübesi çok güçlü olan bir siyasal hareket, AK Parti hareketi e, sandıklarda milletin iradesine... E, İradesinin yanlış yansıtılmasını tutanaklara e, müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Milletimiz ne irade ortaya koyduysa bu iradenin gerçekleşmesi ve tutanaklara e, geçmesi için bütün teşkilatımız hazır vaziyette bekliyor. Peki son olarak sonuç sormak isterim. Milletvekili seçimlerinde ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Uşak'ta durum ne olacak? Yani bunu tahmin etmek çok zor değil. Uşak'ta e, Allah'ın izniyle biz şu anda bütün gayretimiz ee, ikinci milletvekilliğinde hiç en ufak tereddüt duymuyoruz. Biz eğer e, imkan olursa diye Hilal Sabancı vekilimizi Ankara'ya taşımakla ilgili mücadele ediyoruz. Burada arkadaşlarımızla beraber. Biz e, özellikle böyle bir atmosferde Uşak'ta bütün e, vatandaşımızın birleştiği bir atmosferde e, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanı seçiminde de çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a %50'nin üzerinde uşağımız destek verecek. Bizler vatandaşımızdan e, bu konuda öyle çok olumlu bir e, dönüş alıyoruz. Allah'ın izniyle e, uşağımız e, hem vatanını hem bayrağını hem devletini seven bu anlamda da devletin bekası istikrarın sürmesi anlamında AK Partimize ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek verecektir. Bizler şunu ifade edelim. Şu anda şehirde çok ciddi bir heyecan dalgası oluştu. Biliyorsunuz yer, ilk yerli ve milli otomobilimiz uşağa geldi. Şimdi şehirleri e, e, vatandaşlarımızla buluşuyor zaman zaman çeşitli programlarda. Orada insan, insanların söylediği en önemli şey şu. Biz gurur duyuyoruz devletimizde. Biz milletimizde gurur duyuyoruz. Bir zaman... Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasına başladığı dönemde şöyle bir cümle kullanmıştı. Bizler bu sorunları çözeceğiz. 300 milyar dolar getireceğiz. Nereden getireceksin? Uluslararası kuruşlardan borç alacağız dedi. Herkes buna şahit. Bu e, kameranın önünde söylenmiş bir söz. Şimdi bizler e, borç alan, başkalarının kapısında borç dilenen bir ülke ne yazık ki bir zaman öyleydik. IMF'nin e, kapısında borç alıyorduk. Borç ödüyorduk. AK Parti döneminde, hükümetler döneminde. IMFE uluslararası para fonu olan borcumuz bizim bitirdik. Bütün faizleriyle beraber devletimiz bu borç yükünden koruduk. Borç alan emir alır. Bizler devletimizi o noktaya getireceğiz ki emir alan değil, yeryüzünde adaleti sağlayan bir ülke haline geleceğiz. Dünyanın lider ülkesi haline getireceğiz. Bizim hiçbir yerden borç dilenme gibi bir şeyimiz yok. Biz milletimizin kaynaklarını, milletimizin gücünü Allah'ın izniyle hayata geçirdik mi, başkaları gelsinler bizden borç istesinler. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti, ee, borç almak, borç almaktan emir almaya gider. Bizim zihniyetimiz, bizim bakış açımız size tokları yaparak, efendim, öyleyim savaş gemilerimizi yaparak, uçaklarımızı yaparak, aynı zamanda da Akdeniz'de doğal gazımızı, Karadeniz'de doğal bularak bulmaya da devam ederek Türkiye'yi tam bağımsız bir ülke haline getirmek hedefimizde, hayalimizde bu. Bunlar Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem gerçekleşecek. Türkiye yüzyılı derken boşuna söylemiyoruz. Allah'ın izniyle bu yüzyıl gerçekten Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye'nin liderliğinde mazlum coğrafyaların yüzyılı olacak bu yüzyıl inşallah. Peki Fahrettin Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle Teşilat'taki kardeşlerime, burada bulunan arkadaşlarımıza, bütün Teşilat'taki arkadaşlarımıza çok gönülden teşekkür ediyorum bu süreçte. Fedakarca, gerçekten hiçbir zorluğu efendime söyleyeyim, hiçbir yorgunluğu e, hissetmeden seçim sürecini yürüttüler. Son bir hafta kaldı. E, aynı enerjiyle arkadaşlarımız yola devam ediyorlar. Öncelikle teşkilatımızdaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sonra sahada gerçekten bize gönüllerini açan, e, bize e, kapılarını açan hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten burada biz çok güzel karşılanıyoruz gittiğimiz yerlerde. E, her giden sarılıyor. Devletimize, milletimize sahip çıkın. Aman başkan çok çalışın. Ee, fırsat vermeyin diye bunu görüyoruz. Bundan dolayı bu milli bilince ulaşan uşaklı hemşerilerimize ben gönülden teşekkür etmek istiyorum. 14 Mayıs'ta ee, da bütün hemşerilerimizden bu inancı, efendim söyleyeyim bu duyguyu canlı tutarak ee, her platformda da söylüyorum. E, 14 Mayıs tarihinde ee, Aybüke öğretmeninin gözleri hatırlayarak, Aybüke öğretmeninin o yüzünü hatırlayarak Sandıklara gideceklerine olan umudum, olan inancım tam. Bizler Aybüke öğretmenin katilleriyle 40 yıldır bu e, toprakların askerini, polisini, bebekteki, e, beşikteki bebeklerini katletmiş e, ve Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenlerin ile birlikte yol yürüyenlere uşağımız gerçekten çok ciddi e, ders verecek, çok ciddi hesap soracak 14 Mayıs'ta. Biz buna inanıyoruz. Bundan dolayı bize gönül veren, bize dua eden, sokakta çalışmayıp gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla bastığı seccadesinin üzerine oturup bize gözyaşları içerisinde dua eden, Tayber'dona Erdoğan'a dua eden teyzelerimizin, dua eden amcalarımızın duasıyla biz bu zaferi kazanacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Peki, teşekkür Peki başkanım siz son olarak neler söylemek istersiniz? Biz e, son olarak şunu söylemek istiyorum. 14 Mayıs akşamı biz sadece iktidar partisi olarak seçimde kazanmakla kalmayıp muhalif partilerin de seçmenlerini inşallah özgürleştireceğiz. Yani şu anda muhalefetteki partilerin çizgisine baktığımızda özellikle CHP'nin kesinlikle Atatürk'ün partisinin çizgisinden çıktığını, marjinal kesimlerin, e, aşırı uçların e, eline geçtiğini görüyoruz. Biz CHP'nin Gerçek Atatürkçilerin eline yeniden dönmesine, gerçek milliyetçilerin, gerçek e, milli görüşçilerin de tekrardan partilerine yönetici olarak dönmelerini sağlayacağız. Buradan benim söyleyeceğim o, bu seçim sadece iktidara değil, muhalefete görün vermiş arkadaşlarımı da özgürlüğe kavuşturma seçimidir diyorum. 14 Mayıs akşamı tüm halkımızı inşallah e, sevincimize ortak olmaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz.